Kanalımızın izleyicilerine F-35 nedir diye sorduğumuzda hemen bana Türkiye'nin Amerika tarafından çıkartıldığı uçak projesi cevabını vereceksiniz. Halen F-35 için sipariş veren ülkeler katkı payları boyutunca üretime destek veriyorlar. Farklı farklı ülkelerden Amerika'daki, İtalya'daki, Japonya'daki ana üretim hatlarına parçalar götürülüyor. Ama size desem ki F-35'in en stratejik ortağı Çin nasıl yani diye geri dönebilirsiniz. Ben de açıkçası bu bilgiyi birkaç gün öncesine kadar bilmiyordum. Kanalımıza hazırladığımız videolar için araştırma yaparken bu konuda çok önemli bir makaleyi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin dergisinde okudum. Çin'den gelen yaklaşık ağırlığı 450 kg'a ulaşan özel metaller F-35'te kullanılıyor. Ve bu metallerin alternatifinin %80'i sadece Çin. İşte Amerika bu konuyla ilgili son dönemlerde çok önemli madencilik çalışmaları yapılıyor. Peki bu madenler neden bu kadar önemli? Alternatif oluşturulabilir mi? Gelin isterseniz bu videomuzda havacılık metallerine ve hangi kaynaklardan bulunduğuna birlikte bakalım. Aslında bu videoyu hazırlarken F-35 sadece bir örnek. Niye derseniz çünkü F-35 bugüne kadar şu andaki üretimdeki en modern savaş uçağı ve üzerinde çok çok farklı yeni nesil teknolojiler bulunuyor. Ama biraz daha filmi geriye saralım. 1960'lı yıllara gidelim. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda konusunu hazırladım size. Sovyetler Birliği zamanında Amerika keşif amaçlı U-2 uçaklarını Sovyetler Birliği'nin üzerinde uçuruyordu. Bu uçaklar 70 bin fit gibi inanılmaz yüksek irtifalara çıkıyorlardı ve çeşitli işte nükleer tesislerin, üstlerin uçak fabrikalarının fotoğraflarını çekiyorlardı. Amerika yaklaşık 4 yıl tabiri caizse elini kolunu sallayarak Sovyetler Birliği hava sahasında uçtu. Ama işler 1 Mayıs 1960'da tamamen terse döndü. Pakistan'da Peşaver'den kalkan Gary Powers'ın kullandığı U-2 tipi keşif uçağı Rusların yerden hava attıkları bir füze ile vuruldu ve pilot canlı olarak ele geçti. İşte o gün itibarıyla Amerikalılar 70 bin fitte saatte ortalama 750-800 km hızla uçan U-2'lerin uçuşlarını durdurdu. Yerine çok daha yüksekten ve füzelerin yetişemeyeceği hızlara çıkan yeni bir keşif uçağı yapılması söz konusuydu. Bunu da Lockheed Martin SR-71 tasarımıyla hayata geçirdi. Baktığınız zaman dışarıdan inanılmaz fütüristik bir tasarıma sahip bu uçak üzerinde çok özel metaller kullanılmıştı. Yani uçağın gövdesinin %92'si titanyumdan oluşuyordu. Neden? Çünkü ses hızının 3,5 katına kadar çıkabilen, inanılmaz hızla uçabilen uçak bu sürete yükseldi, çıktığı zaman gökyüzünde uçaktaki Aşırı sürtünme nedeniyle bu ısı yüksek hıza çıkmayla birlikte SR-71'in gövdesi uzamaya başladı. Çünkü metaller genleşmeye başlıyordu. Uçak öyle bir tasarlanmıştı ki yerde durduğu zaman yakıt tanklarının arası boşluktu ve oradan yakıt sızıyordu. Uçak havada ses hızının 3,5 katına çıktığı zaman genleşmeyle birlikte gövde tam yerine oturuyordu. Ve çok yüksek hızlarda uzun süre uçabilmek mümkün hale geliyordu. Peki titanyum nereden bulunacaktı? Amerikan topraklarında titanyum yoktu. Titanyum için Amerika o yıllarda titanyumu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden alıyordu, ithal ediyordu. Sovyetler Birliği ne olarak sattığını ben çok merak ediyorum. Muhtemel birkaç alıcı ülkeyi dolaştıktan sonra o titanyum Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor, işlenerek... SR-71 haline getiriliyordu. Sonra da SR-71'ler Sovyet topraklarına daha doğrusu Sovyet hava sahasına çok yüksek irtifadan gelerek keşif görevleri gerçekleştiriliyordu. Aradan yıllar geçti ve F-35 konusunda Amerika gelişmiş madenler konusunda halen büyük bir sıkıntı içinde. Gelelim F-35'in üzerindeki çok özel metallere. Örneğin neodmiyum. Dünyanın en güçlü manyetik gücüne sahip minerallerinden biri. Neotmium füze yönlendirme sistemlerinde kullanılıyor. Lanthanum ise özellikle istihbarat, gözetleme ve keşif için kullanılan çok gelişmiş kamera lenslerinde camın netliğini arttırıyor. Bir başka element ise lanthanum istihbarat, gözetleme ve keşif için kullanılan çok gelişmiş kamera lenslerinin camlarının netliğini arttırıyor. Fosforlu... Europium ise led ışıklar ve plazma ekranlarındaki tonları ısıtırken benzersiz nötron emici özelliğiyle nükleer reaktörlerde kullanılan kontrol çubuklarında çok önemli bir bileşen. Her üç element de cep telefonlarından uçak motorlarına, füzelerden uçak gemilerine kadar modern teknolojiler için kritik öneme sahip. Amerika bu saydığım 3 farklı element başta olmak üzere toplam 18 element için geçtiğimiz yıl Eylül ayında düğmeye bastı. O zaman Başkan Trump imzasıyla bir genelge çıktı. Ve bu madenlerin keşfi, bulunması, işlenmesi ve çıkartılması için ön araştırmaya 120 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Şimdi Amerikalılar bir taraftan kendi ülkelerinde bu madenleri ararken yakın müttefikleri Kanada, Japonya ve Avustralya'ya da bir görev vermiş durumda. Bu ülkelerde kendi topraklarında araştırmalar yapıyorlar. Ama bu maden ve elementlerin en büyük özelliği çıkartılması çok yüksek maliyetlere mal oluyor. Ve aynı zamanda da çıkartılırken çok ciddi çevre sorunlarını da yanında getiriyor. Ama Amerika... Özellikle F-35 savaş uçağı başta olmak üzere bu yeni nesil elementleri elde edebilmek için gerçekten gözünü karartmış durumda. Hatta o dönem başkan Trump'ın yayınladığı genelgede çevre konusunda da birçok esneklik Amerika'da bu işi araştıracak şirketlere de verilmiş durumda. Bir de hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir çip krizi yaşanmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok çip üreten fabrikada üretim yavaşlamıştı. Ayrıca bu dönemde tablet, bilgisayar gibi elektronik aletlerin üretimi de artmış, çip üretiminin önemli bir kapasitesi bunlara kaydırılmıştı. Günümüzde başta savunma sanayi olmak üzere, otomotiv ve diğer sektörlerde halen çip sıkıntısı çekilmeye devam ediliyor. Evet, gelecekte ne kadar mühendislik açısından gelişseniz de, sistemleri bulsanız da, Örneğin bir çip çıkıp sizin üretiminizi yavaşlatabiliyor veya Çin Amerika F-35 üçgeninde olduğu gibi çok özel bir madeni bulamadığınız zaman üretiminizdeki o beklediğiniz standartlar aşağı düşmeye başlıyor. Bugün işte dünyanın süper gücü Amerika ama F-35'te neredeyse 450 kilogramlık çok özel madenlerinin %80'ini Çin'den almak durumunda kalıyor. İşte iş biraz da bu... Pasifik okyanusundaki etki sahaları, petrol sahaları, doğalgaz ve tabii ki mineraller için aslında dünyanın süper güçleri çarpışıyor. Bu bakıma Türkiye'nin de Doğu Akdeniz'de attığı adımlar büyük önem taşıyor. Gelecekte belki dünyadaki bu maden savaşı uzaya doğru çıkacak. Çünkü uzayda farklı farklı gezegenleri keşfetmek veya işte başta Ay'a gitmek amaç, Önemli mineralleri orada tespit edebilmek. Bugünkü konumuzda özellikle savunma alanında ihtiyaç duyulan madenlere birlikte bakmaya çalıştık. Birçoğuna dilim bile dönmüyor ama geleceğin stratejik savaşları biraz da bu madenler üzerinden olacak. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Katıl tuşuyla da destek verirseniz çok memnun oluruz. Savunma ve havacılık konusundaki haberler için tolgozbek.com'u takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.